Aç kovala beni, yakala kafamı kovala beni yak ateşi sonra kovala beni, düş peşime sonra kovala beni Kovala beni, kovala kovala, kovala beni Kovala beni, kovala, kovala kovala beni Dilime dolanır kelimelerim bakasarım oğlum hepinizi Pijaba kumruna değil bu sokak sanatıdır boru değil Yürüme düşene hiç acımam, düşene tekmeyi basarım lan Bana da tekme tokat, vurdular acımadan Kovala kovala beni Bil bile bizden, hissetmiyor hayatı cidden Alın çocukları pisten Oynayalım yerse buringten. Bacamın dumanı dolu Kafamın içi bir soru, bin araba Kapıma yakışır halam, peşimde koca bir ordu Telefon ederim kapıma gelir Parayı basarım acımam hiç Çekince dumanı, halis işime gücüme Bakarım içi, kapımı aç hadi kovala beni Yakala kafamı kovala beni Yak ateşi sonra kovala beni Düş peşime sonra kovala beni Kovala beni kovala, kovala, Emanetimi tek tarafa döndürdüm hayaletimi Basarım hepine topuna lobi Headshot yersin topi Uluma uluma sokak iti Kemiği görünce yapışa değil. kurduz ne düşürdüysek bizim Asla minnet etmedik Çakala çukala yer vermem İte vermem Düşen salaklar tam sersem ise durumları düşerken yapma sakına bu durum feci yanlış af yok tümüdebilir mavi kırmızı sirenler çekil hep gözüme gelir gözüme gelir soğuk nezaret buz tutar çakalla doldu bakar taraf düşmanları ettik pert taraf keyfimizdeyiz son defa bizde dostlar olur hep asım yabancı düşmana rastlamadım sonunda kaybeden olmaktanza baştan kaybet sonunda kralı kapımı aç hadi kovala beni yakala kafamı kovala beni yaka ateşi sonra kovala beni düş peşime sonra kovala beni